Gördüğünüz çizimde her bir karenin alanı bir birim karedir. Yani bu gördüğünüz küçük karelerin her birinin alanı bir birim kareymiş. Bu karenin alanı bir birim kare, bu karenin alanı da bir birim kare. Hepsinin aynı. Bizden alanı on birim kare olan bir dikdörtgen çizmemiz isteniyor. Burada söz ettiğimiz alan kelimesi, bir şeklin kapladığı yer olarak da tanımlanabilir. Soruda bahsi geçen şekil bir dikdörtgen ve bizden alanı 10 birim kare olan bir dikdörtgen çizmemiz istenmiş. Bu küçük karelerin her birinin alanının bir birim kare olduğunu söylemiştik. O halde, istenen dikdörtgenin 10 adet küçük kare içermesi gerekiyor. En üstteki satırda toplamda 10 adet küçük kareyi kaplayana kadar bir dikdörtgen çizebiliriz. Ama, Şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En üst sırada sadece 7 adet kare var. Demek ki yalnızca en üstteki satırı kullanarak 10 birim karelik alanı kaplayamayız. Yalnızca bir sütunla da 10 birim kareyi kaplayamayız. Çünkü bir sütunda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 kare var. Bu da yalnızca 6 birim kare eder. Dikdörtgeni bir tek sütun kullanarak da oluşturamayız. Çünkü 11 birim karelik alanı kaplaması gerekiyor. O zaman bu durum şu anlama geliyor. 11 birim karelik alanı birbirine eşit gruplara ayırmamız gerekiyor. Bizden istenen dikdörtgen için bir tek satır veya sütun yeterli olmadığından elimizdeki küçük karelerden gruplar oluşturacağız. Onu beşerli iki gruba veya ikişerli beş gruba ayırabiliriz. Her iki türlü de olur. Hadi, şimdi bunu yapalım. Dikdörtgeni çizmeye sol üst köşeden başlayalım. Evet, dikdörtgeni şöyle çiziyoruz. Kaç oldu? Satırda beş kare oldu. Her bir küçük karenin tamamı dikdörtgenin içinde kalacak şekilde çizmeliyim. İşte oldu. Dikdörtgenimiz hazır. Peki bu dikdörtgenin alanı nedir? Bir... 2, 3, 4, 5. Bunlar, ilk satırdaki 5 kare. İkinci satırdaki kareleri de sayalım. 6, 7, 8, 9 ve 10. İşte, sorumuzun doğru yanıtını çizdik. Her biri, 5 birim karelik, iki satırdan oluşan bir dikdörtgen. Bu dikdörtgeni aslında burada herhangi bir yere çizebilirdik. Örneğin, 5 kareden oluşan iki satır olarak da buraya çizebilirdik. Veya, Şurada da çizebilirdik, toplam alanı 11 birim kare olan, 5 kareden oluşan 2 satır olduğu sürece, yeri nerede olursa olsun fark etmez. Benzer şekilde 2 kareden oluşan 5 da olur. Gelin onu da çizelim. Başlıyorum. İşte, dikdörtgenimiz bu. Peki bu kaç kareyi kaplıyor? 1, 2. Evet, 2 kareden oluşan bir satır ve toplamda 5 sütun var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu dikdörtgende 10 birim karelik bir alan kaplıyor. Bu kareli boşluk üzerinde herhangi bir yere çizeceğiniz 5 kareden oluşan 2 satır veya 2 kareden oluşan 5 lütun toplam alanı 10 birim kare olan bir dikdörtgen ortaya çıkarır.